Ee, Milletlerarası okulların değerli kurucuları, yöneticileri, öğrencileri hepinizi İl Milli Eğitim Müdürüm adına ve kendi adıma saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, İstanbul bildiğiniz gibi e, yüzyıllardır, asırlardır diyelim dünya milletlerine ev sahipliği yapmış kadim bir kültür ve e, bu kültür olarak da içerisinde her zaman Birçok ulusu barındırmış, onlara ev sahipliği yapmış bir şehir. Birçok devletten daha büyük bir şehir olarak karşımıza çıkmakta. ve e, Dolayısıyla da e, tarihte olduğu gibi günümüzde de birçok ulus, birçok millet İstanbul'un barında yaşıyor ve yaşamlarını devam ettiriyor. Milletler Arası Okullar da bu birçok ulusun e, eğitimine katkı sunmak amacıyla son yıllarda artarak, açılmış birçok kurum var. Tabii geçmişi çok eski olan kurumlar da var. Son yıllarda açılan birçok kurum da var. Bugün itibariyle İstanbul İl Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı çok farklı program uygulayan 154 adet e, milletler arası okulumuz var. Biz de İl müdürlüğü olarak bu e, kurumların her türlü iş ve işlemlerini Bakanlığımızla bir köprü oluşturarak birçok iş ve işlemi sabit bakanlığımız tarafından yerine getiriyor. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya, katkı sunmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum tabii ki ne kadar katkı sunuyoruz. Bunun takdiri de sizlere ait. Bu kurumların yeni olması, oluşumun yeni oluşma oluyor olması... Anlamında bu tür seminerlerin bir birlik oluşturması, bu iş ve işlemlerin daha kolay hale getirilmesi açısından çok önemli buluyoruz biz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tür seminerleri, bu tür çalıştayları çok önemli buluyoruz. Sanıyorum bundan birkaç yıl önce de ben yoktum o tarihte. Yine bir çalıştay yapılmış. Sonuçları itibariyle ne kadar başarılı olduğu, ne kadar uygulanabildiği, onu da şu anda çok söylemem mümkün değil ama... Ümit ediyorum bu çalıştayın sonuçları itibariyle ve çalışması itibariyle çok katkı sunacağını düşünüyorum ben. Özellikle Sümeyye Hanım bu çalıştayın ya da resmi adıyla diyeyim dostluk seminerinin yapılabilmesi için çok ciddi çaba harcadı. Ben buna şahit oldum, bize geldi, bakanlığımıza gitti. Ee, ümit ediyorum ve inanıyorum ki bu çabanız boşa gitmeyecektir ve e, başarılı bir seminer e, gerçekleşecek ve sonuçta da e, alınan kararlar olsun yapılan çalışmaların e, neticesinde bir rapor hazırlanacaktır sanırım. Biz de bu rapor doğrultusunda... E, eksiklikleri bir kez daha yerinde görüp e, çözüm önerileri nelerdir? Bunlarla birlikte e, biraz daha fazla katkı sunabileceğiz diye düşünüyorum. Tekrar bu seminerin hazırlanmasında emeği geçen katılımcı e, eğitim görevlisi bütün herkese saygı, sevgilerimi iletiyorum ve hepinize kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor>